Gideyim mi girdim o yüzden ördanlar bana hile Çok umurumda gibi davranıyorum Giriyorlar hepsi tarifi Kuralına geçtim sen geldin sen geldin. geldin Şimdi de sen, geldin. De sen geldin bir de geldin. De poz verdim bana hoş geldin O yüzden güldüm iyice Atamadım adımı Bilmiyorum sağlı Hoş gelmeyiş olabilir ama atılmıyor radımı From ajerimde Toplam sağlı Sen değiştiyorsan gel sana da buradan sağlı Ormanda şov yaptım Sürdüm her araba tatlı Bu şimdi şehri dolu Geçtim sen geldin sen geldin Şimdi sen geldin bir poz verdin Bana hoş geldin o yüzden güldüm ince Gülmem boş sandım. Ben sana kaç gün katlandım Madem yeterim bu kadar dedim içimden bu zaman mutluya atlandım Var mı hayat tarzın senin Yoktan girer de saklandım çok çok gereksizim Ben peki o zaman yanımda kalmazdım de göreyim mi girdim O yüzden bana hile Çok umurumda gibi davranıyordum giriyorlar hep çiteli be Yoluna geçtim sen geldin sen geldin Şimdi sen geldin bir poz verdin Girdim. O yüzden derler hibe Çok umurum verdir davranıyorum Giriyorlar hepsi tribe Kuralımda geçtim sen geldin sen geldin Sen <tip ka> sen <universities> sen geldin sen geldin Sen sen geldin sen geldin Kuralımda geçtim sen geldin Sen geldin sen sen Sen geldin sen geldin